Kameralarımız hazır, çekeceğimiz bir öykü var, hatta belki sahnelere çekimlere de ayırdık. Ama acaba nasıl ilerleyeceğiz diye düşünüyoruz. Hatta mümkünse belki birden fazla kameramızın olduğunu da düşünelim. Acaba farklı farklı çekimleri nasıl gerçekleştirebiliriz? Gerçekten yararlanabileceğimiz belli başlı formüllerin farkında olmamızda fayda var. Bunlardan bir tanesi İngilizce'de Master Scene Teknik dedikleri bir teknik biz bunu Türkçe'ye ana sahne tekniği diye çevirebiliriz. Diğeri ise triple take teknik dedikleri üçlü alım tekniği. Bunların hepsini film tarihinde özellikle Griffith vasıtasıyla görmüş ve gündelik hayatımızdaki pratiklere geçirmiş oluyoruz. Demek ki bu iki farklı tekniğin imkanlarından yararlanabileceğimizi unutmayalım.